Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, ile Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. bilgi sarmal AYT Matematik branş denemelerinin çözümlerini 15'li denemenin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi denemede kaldık? 7. denemede. 7. denemenin matematik kısmını ben çözeceğim her zamanki gibi. Ve geometri kısmını da Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için çözüme kavuşturacak arkadaşlar. Fazla vaktinizi çalmayın. Geçelim sorularımıza. Evet ilk soruya birlikte bir beraber bakalım bakalım Birinci soruda ABC pozitif tam sayıymış arkadaşlar 6 üzeri A bölü 9 üzeri B birden daha büyük 8 üzeri C bölü 10 üzeri B birden daha küçük eşitsizlikleri veriliyor A artı B artı C toplamının en küçük değeri soruluyor bize Şimdi 6 üzeri A ve 9 üzeri B var Bunu bu tarafa atarsanız pozitif sayı olduğu için eşitlik yön değiştirmeyecektir 9 üzeri B'den daha büyükmüş bir de şunu şu tarafa atarsanız da 8 üzeri CD, 10 üzeri B'den daha küçükmüş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada A artı B artı C'nin en küçük değeri soruluyor. Yani bunları sağlayan tek bir değer yok. Peki hala en küçüklerini bulmak için ben ne yapabilirim? Bakın şunu yapabiliriz. A'yı sevgili arkadaşlarım burada 2 seçerim. B'yi 1 seçerim. Böylelikle 36 büyüktür 9 sağlar. Daha sonrasında B'ye 1 dediğim için bakın burası 10 olur. 10 Kaçtan daha büyüktür? 8'in kuvvetlerinden 8'den daha büyüktür. Dolayısıyla C'yi de burada 1 seçmekte fayda var. Sonuç olarak A, B, C birbirinden farklı falan dememiş. Dolayısıyla A'yı 2, B'yi 1 ve C'yi de 1 seçmiş olduk. A artı B artı C toplamı sorulmuştu. Bizim doğru cevabımız 4 olacaktır sevgili arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş deriz. Devam ediyorum. İkinci sorumla A, B, C pozitif tam sayıları için aşağıdakiler bilinmekte. B faktöriyel sayısının en büyük çarpanı 24'tür denilmiş. Şimdi en büyük çarpan 24 ise bir saniye şimdi dur. B'yi ben 4 seçebilirim çünkü 4 faktöriyel 24 yapar değil mi? Ee, pekala ama şöyle de bir durum var. Mesela en büyük çarpanı 5 faktöriyel olsa en büyük çarpanı 120 olur. He, tamam o zaman kesinlikle ama kesinlikle ben B'yi 4 seçmeliymişim. Bu cepte. Daha sonrasında c sayısı için de bakın burada demiş ki b 4 bulmuştuk 4a faktöriyel demiş arkadaşlar. Pekala bu ve bu c sayısının asal bölenlerinin sayısı da 9'muş. Şimdi faktöriyeli alınacak olan sayı kesinlikle ama kesinlikle 4'ün bir katı. Bunu sakın unutmayın. 4'ün katlarından düşüneceğiz ve asal bölenlerinin sayısı da 9 olacak. Şimdi bak kardeşim 8 faktöriyel olsa 4'ün katı ya 4 faktüriyelden başlamadım. 8 faktüriyelden de başlamasak olurdu ama yine de gösterelim. Bakın 8 faktüriyelden içerisindeki asal çarpanlar 2, 3, 5 ve 7 yani 4 tane asal çarpanı var. O zaman 9 faktüriyeli bakmaya bile gerek yok çünkü hala 2, 3, 5 ve 7 olur. O halde arkadaşlarım 11 faktöriyel için tabii ki ne olacak burası 5 tane asal çarpanı olacak. 13 faktöriyel için 6 tane çarpanı 17 faktöriyel için 7 tane, 19 faktöriyel için 8 tane ve 23 faktöriyel için 9 tane olur. Pekala C sayısının sondan en tane basamağında ardışık olarak 0 rakamı vardır ve bu en en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 23 faktöriyelin içerisinde 9 tane asal çarpan var fakat ne demiştik biz? 4'ün katı olacak demiştik 23 4'ün katı değil ama sıkıntı yok 24 4'ün katı ve 24 faktüriyelinde içerisinde 9 tane asal çarpan var o zaman ben 24'ü direkt 5'e bölüp hani sondaki sıfır rakamlarının sayısını elde edebilmek için direkt buraya 4 deyip 4 tane mi diyeceğiz ışıklarda 4 yok şunu unutmayın 24 faktöriyelden sonra içerisi 4'ün katı olacağı için 28 de bakabiliriz çünkü 24'ten 28'e herhangi bir asal yok 29 faktüryel bu işi bozar O halde ben 24'e değil 28'e bakacağım 28'in içerisinde 5 5 defa 5'in içinde 5 1 defa 1 artı 5 6 yaptığı için bu sayının sondan 6 tane basamağı 0'dır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım Zaten sondan 5 basamağı 0 olan da herhangi bir faktöryelli sayıda yoktur biliyorsunuz Bilmiyorsanız da sebebini bir düşünün bakalım Üçüncü sorumuz x ve y tam sayılar olmak üzere 4x kare eksi y kare a imiş x kare artı 2 y kare de 59'muş. a'nın en küçük de pozitif değeri için x artı y toplamı maksimum kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ben a'nın en küçük değerini bulmaya çalışıyorum. a'nın en küçük değerini bulmaya gayret gösteriyorum. E şöyle bir şey yapsak mesela üsttekinden alttakini bir çıkarsak arkadaşlar. 4x kareden x kare çıktı 3x kare kaldı. Eksi y kareden 2y kare çıktı. Eksi 3y kare kaldı. Burası da a eksi 59 olmuş oldu değil mi? Pekala. Böylelikle elimizde işte 3 parantezinde x kare eksi y kare eşittir a eksi 59 gibi bir sayıda kalmış oldu. Şimdi a'nın en küçük değeri için x artı y toplamı en çok kaçtır diye sorulmuştu. Dikkat edin. Bu arada bunları yapsak bir şey değişecek mi? Değişme? Değişmez. O yüzden şurası bir iptal arkadaşlar. Vaktimizi çaldıysam özür dilerim. Çaldım tabii ki özür dilerim. 4x kare eksi y kare a'ymış ya. Şimdi burada ben a'nın en küçük değerini bulabilmek adına y'yi çok seçmem, x'i az seçmem gerekiyor. Buradan yola çıkalım. Daha sonrasında... Ee, bakın şurada bir karesel sayı var Ve burada da bir karesel sayının 2 katı var Toplamları da 59'muş Buna göre bir şeyler elde etsek Acaba nasıl olur Bence çok güzel olur Şimdi şöyle diyelim o zaman Burasının kesinlikle ama kesinlikle çift bir sayı olduğunu biliyoruz Karşı taraf tek çıktığına göre Burası tek bir sayının karesi Bunu unutmayın Tek bir sayının karesi neyin karesi olabilir İşte 1'in karesi olabilir 3'ün karesi olabilir 5'in karesi olabilir 7'nin karesi olabilir 9'un karesini yazmıyorum çünkü 9'un karesi otomatikman 81 oluyor 59'u geçiyor Şimdi eğer 1'in karesi olursa orası 1 artı 2y kare eşittir 59 olur ki burada 2y kare eşittir 58 gelir y kare eşittir 29'dan 29 karesel değildir dolayısıyla bu iptal 1'i sildim geçelim 3'ün karesine bakalım eğer ki burası 9 olursa 2y kare bakın 2y'nin karesi 50 olur Y kare eşittir 25 ve kareseldir. Yani ben burada Y'yi 5 ve X'i de sevgili arkadaşlarım 3 seçtim. Ki ikisi olabildiğince az seçtim. Dikkat ettiyseniz X'ler daha da büyüyecekti. Dolayısıyla X 3 Y 5 olur diyelim. Ve 3 ile 5'in toplamı da bize 8'i verir. Böylelikle doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Gönül rahatlığıyla. Üçüncü sorumuzu çözdük ve C dedik geçtik 4'e. İlk sayfayı bitireceğiz böylelikle. İki basamaklı x, y, z doğal sayıları için. Bakın x ile y'nin ebobu 8'miş. y ile z'nin ebobu da 12'ymiş x artı y artı z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bakın bunlar iki basamaklı unutmayın. Şimdi x, y ve z iki basamaklı şurada iki tane iki basamaklı sayımız var. Bunların ebobu ise, O zaman ben x'i gider 16 seçerim. y'yi de 24 seçerim. Eğer ki Y24 oluyorsa bunların da ebobu 12 ise o zaman Z'yi de 12 seçmekte fayda var. Çünkü olabildiğince az seçmeye gayret gösteriyorduk. Ki zaten iki basamaklı olup da 8'lerin ve 12'lerin katı olan sayılar seçmiş olduk. Böylelikle yani mantıklı bir hareket yaptık. En küçük değer buradan gelir. Z'yi de 12 seçmiştik. Bunların toplamı sorulmuş. 16-24 daha 40 yapar. 12 daha 52 gelir ki zaten şıklarında en küçüğü 52. Cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. İlk sayfamızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Full çektik gene. Devam ediyoruz 5. sırıyla. Yukarıda verilen tabelada 1. kutudaki B harfinden başlayarak sırayla 11. kutudaki L harfine kadar harfler yanıp sönüyor. Ve ardından 10. kutudaki A harfiyle bakın şuraya kadar yandıktan sonra bu tarafa doğru dönüyor ve bu yanıyor. Yani 12. sırada yanan harf A. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dedikten sonra 21. sırada. Kutu yine birinci kutuyla aynı oluyor. Yani bu ne demek arkadaşlarım? 20 kutuda bir bu yanan harfler birbirini tekrar ediyor. 20'de bir tekrar söz konusu. Pekala. Ne demiş? Buna göre 2020. sırada yanan harf hangisidir? Şimdi 2020'yi madem 20'de bir tekrar var. 20'ye böleceğiz ki 20'nin tam katıdır. Kalan 0. Şimdi kalan 0 demek. Aslına bakarsanız. 0. sırada yanan harfle 2020. sırada yanan harf aynı harf demek Yani 0. sırada bir harf yanmıyor ama üzerine 20 ekleyip 20. sırada yanan harfle 2020. sırada yanan harf aynıdır diyebiliriz 20. sırada yanan harfin iyi olduğunu söylemiştik Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktı 5. sorumuzu çözdük Geçtik sağ taraftaki 6. sorumuza Şimdi sevgili arkadaşlar ABC pozitif tam sayılarmış Pekala A artı 2 de bakın A artı 2 de 3C'ye eşitmiş diyebiliriz. Bunu nereden dedik? Şuradaki 3'ü sevgili arkadaşlarım C'nin yanına çarpım olarak postaladık. Tamam. Şimdi buna göre demiş 3 tane öncül var. Bu 3 tane öncülden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle A artı C toplamı çift sayıdır demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şurası 2B mutlak surette çifttir. Ve çiftin üzerine A sayısı tek olursa C de tek olmak zorunda. Çiftin üzerine A sayısı çift olursa çift artı çiften C'de çift olmak zorunda. Yani A neyse C o. A neyse C o. Ve dikkat edin B hakkında herhangi bir yorum yapamadım. Yani B hakkında yapılan yorumları mesela ikinci öncüldeki gibi eleyebilirsiniz. Çünkü B hakkında ciddi anlamda hiçbir yorum yapamam ben. Tek mi çift mi bilemeyiz ki. Pekala. A artı C toplamı çift sayıdır demiş. Bakın. Tekle tekin veya çiftle çiftin toplamı daima çifttir. Dolayısıyla birinci oyuncu doğru. Kaldı 3. Yani cevap ya bu ya da bu. Bakalım hangisi? Şunlar gitti. A üzeri C tektir demiş. Şimdi tek üzeri tek tek olabilir. Fakat çift üzeri çift tek olmayabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım her zaman yani kesinlikle doğru değildir. Cevabımız yalnız bir olacaktı. Altıncı sorumuzun cevabına A şıkkı dedik ve devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda. ikinci sayfa kolayca bitti çünkü sadece iki soru vardı. Devam ediyorum. Yedinci sorumla gençler. A ve B reel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Mutlak değer A, A'dan daha büyükmüş. Bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o zaman o sayı negatiftir. A negatif. Yine bir sayının mutlak değeri kendisinden daha büyükse b de negatif. Ve bir sayının karesi mutlak değerinden de büyükse demek ki o sayı kesinlikle ve kesinlikle ne yapacağız arkadaşlar? Eksi birden daha küçüktür diyeceğiz. Sıfırla eksi bir arasında olsaydı karesi mutlak değerinden daha küçük bir sayı olacaktı. Pekala şimdi bu ikisini biliyoruz. Gelelim şuraya. a artı b artı bir sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi ben a ile b'yi toplarsam a artı b kesinlikle eksi birden küçük olacaktır. Bir eklerseniz arkadaşlar a artı b artı 1 0 olur. Bakın dikkat edin 0'dan küçük demiş. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğru. Geçtim 2'ye. b a'dan daha büyüktür demiş. Bunu bilemeyiz. Şimdi -1'den büyükmüş, yani küçükmüş b. Örnek veriyorum -2 ama a da 0'dan küçükmüş. Yani a -3 de olabilir. Dolayısıyla -2 -3'ten büyük. Eyvallah. Fakat bu -2 iken bu -1 de olabilir. Böylelikle -2 eksi -1'den daha küçük olmuş olur. Yani ikinci öncül gitti. Çünkü bize daima doğrudur diye sorulmuş b eksi a bölü a kere b sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi şöyle a ile b ikisi de negatif olduğu için çarpımları pozitiftir. Şimdi b eksi a mesela şundan şunu çıkardınız pozitif geldi. E bundan bunu çıkardınız negatif geldi. Dolayısıyla a ve b hakkında herhangi bir sıralamaya sahip olmadığımız için şunlar hakkında da biz herhangi bir yorum yapamayız. Üçüncü öncülümüzde jortla da arkadaşlar doğru cevap a seçeneği yalnız bir olacaktı. Geçtim 8'e. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı a b açık aralığı olduğuna göre a b farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şurayı ben x'e x diye ayırabilirim. Burasını da eksi 3 ve artı 2 diye ayırabiliriz. Böylelikle buradan gelen köklerimiz birisi eksi 2 öteki de artı 3 olur. Şimdi asıl meseleli olan yere gelelim. Asıl meseleli olan yer. Neresi? İşte burası. 1 bölü x büyüktür. 1 bölü x eksi 4. Şimdi bunları ee, ters çevirip yapabiliriz ama Bunlar kafa karışıklığına mahal verebilir Dolayısıyla ben diyorum ki Hocam burayı x eksi 4 ile genişletelim Burayı x ile genişletelim olsun bitsin Bak x eksi 4 bölü x çarpı x eksi 4 Büyüktür x bölü x çarpı x eksi 4 Dedikten sonra bunu bu tarafa gönderin x eksi 4 eksi x bölü x çarpı x eksi 4 Tamam ne oldu büyüktür 0 oldu Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Eksi x artı x birbirini götürdü. Eksi 4 bölü x kere x eksi 4 mi oldu? Çok güzel. Şimdi bak kökleri bulabilirsin. Üst tarafta kök yok ve daima negatif. Alt taraftaki köklerimizde 0 ve 4. Bakın 0'ı ve 4'ü de bulduk. Şuna birinci, buna ikinci eşitsizlik diyelim. Sistemlerin çözümlerini bu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Ve daha sonrasında şunu yapalım. Bir sayı doğrusu çizdiniz. Bu sayı doğrusu üzerinde şunları sıralayın. Eksi 2, 0, 3 ve 4 biçimde sıralayabilirsiniz. Daha sonrasında tablomuzun bacaklarını da sevgili arkadaşlarım şu şekilde oluşturduk. Ve bunları oluşturduktan sonra geriye 2 tane satır çizmek kaldı. Şu şekilde 2 satırımız oldu. Ve şuraya da bir tane daha sütun açalım. Burası birinci burası ikinci eşitsizlik dediniz. Birinci eşitsizliğin kökleri eksi 2 ve 3'tü. Şu ve şuydu. Eşitlik olmadığından içlerini de boş bıraktım. Daha sonrasında ikinci eşitsizliğimizin kökleri 0 ve 4'tü. 0 ve 4 de yine içleri boş olacak. Şimdi birinci eşitsizliğin baş katsayısı pozitif olduğu için ben buraya artı ile başlıyorum. Artı artı eksi eksi ve artı dedim. İkinci eşitsizliğimize bakıyoruz. Hangisiydi? Şu. Bu büyüktür 0 demiştik. Üst taraf eksi, alt taraf artı. Eksi bölü artı eksi olduğu için eksi ile başlıyorum. Eksi kök gördüm, artı artı kök gördüm, eksi eksi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu üst tarafta sıfırdan küçük dediği için birinci eşitsizlikten negatif bölgeyi tarıyorum. Alt tarafta sıfırdan büyük dediğimiz için ne yapıyoruz? Pozitif olan bölgeyi tarıyoruz. Ve her ikisinde de taralı olan sütün neresi arkadaşlar? Bakın işte şurası. Burası olduğu için de bizim eşitsizliğimizin çözüm aralığı 0, 3 açık aralığıdır. E bize 0, 3 açık aralığını [a,b] açık aralığı olarak vermiş. Demek ki cevap 0'dan 3'ü çıkardığımız takdirde eksi 3'müş diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğini verilmiş sevgili gençler. 8. sorumuzun cevabına C dedik ve devam ediyorum. 9. soruya sağ sütünü kaplayan bir soru. Öğretmene öyküden eve dövü olarak 2. dereceden bir fonksiyon belirlemesini ve bu fonksiyonun grafiğini dik koordinat sistemi üzerinde çizmesini istemiş. Ödevini doğru bir şekilde yapan Öykü su içmek için mutfağa gitmiş ve döndüğünde yaramaz kardeşi Hazal'ın ödev kağıdını yırttığını görmüş. Şimdi yırtılmış ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği var burada ama kökleri biliyoruz bak. Birinin kökü 6 öteki kök eksi 2 ve y ekseni kestiği noktada da 12'ymiş. Öykünün çizdiği grafiğin dik koordinat düzlemi de eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçaları yukarıda verilmiştir diyor. Teşekkür ederiz buna göre. Öykünün grafiğini çizdiği fonksiyonun katsayılar toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani f1 soruluyor bize. Katsayılar toplamı denildiğinde zaman x yere 1 yapıştırıyordun değil mi? Şimdi köklerimizden bir tanesi 6 ise x 6 diye bir çarpanımız vardır. Bir tanesi de -2 ise x 2 diye bir çarpanımız vardır. Baş katsayıyı bilmiyoruz. A dedik ve bu da f(x) ikinci dereceden fonksiyonu. A'yı nasıl bulacağım? 0 yerine yazılınca 12'den geçiyormuş. O halde F0 diyorum. Eşittir A çarpı eksi 6 çarpı 2 dedim. Bu da eksi 12 A yaptı. Bu da 12 ise eğer A kaçtır? Eksi 1'in ta kendisidir. A eksi 1 ise artık ben şuradaki A'yı sileceğim. Ve buraya eksi 1 yazacağım. Yani eksi koyacağım. Fx bu arkadaşlar. Bizden ne isteniyordu? F1 o halde eksi çarpı. 1'den 6'yı çıkardım. Eksi 5 1'e 2 ekledim 3 eksi 3 kere e, 3 kere eksi 5 eksi 15 15'in başında eksi varsa cevap artı 15'tir sevgili arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş diyebiliriz kaçıncı soruydu 9. sorumuz için 9'da evet, çözdük böylelikle 3. sayfayı da bitirdik arkadaşlar bayağı hızlı ilerliyoruz gibime geliyor bakalım e, 18 dakikada 9 soru çok da hızlı ilerlemiyormuşuz açıkçası ama ben anlatarak çözdüğüm için ee, bence sizler 9. soruya kadar bir 7 dakikada falan gelmeniz gerekiyordu. 9. soruyu çözdük cevabına A dedik ve devam ediyoruz. 10. sorumuzda bir diğer sayfada. Bilim insanları bir bakteri popülasyonunun belirli sıcaklık aral aralığındaki bakteri sayısında meydana gelen değişimi T ortam sıcaklığı santigrat derece ve A ortamdaki bakteri sayısı olmak üzere Bakın A'yı nasıl bulmuşlar arkadaşlar? A dediğimiz şey ortamdaki bakteri sayısıydı. Bakın bu şekilde bir... Formülle ifade etmişler. Bu şekilde bir denklemle ifade etmişler. Bakteri sayısını. İkinci dereceden denklemiyle modellenmektedir. Buna göre T 10 ile 15 kapalı aralığındaki orta, ortamdaki bakteri miktarı en çok kaç olur? diye sorulmuş. Aslında bakarsanız bir parabol sorusu. Nasıl bir parabol? Şu şekilde. Şimdi bakteri sayımız bizim A eşittir. Bakın 120 çarpı T eksi 20 Burada ne var? 20 t'nin karesi var ama ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın 120 çarpı t eksi 20 yazdım. Artı 60 çarpı t eksi 20'nin karesi de diyebilirim. Çünkü 20 t'nin karesi ile t eksi 20'nin -20 karesi aynı şey. Pekala. Şimdi parantezi alacağım ben bunu. 60 çarpı t eksi 20 parantezini alırsanız şurada bir 2 kalır. Şurada da t eksi 20 kalır arkadaşlar. Böylelikle Böylelikle yeni a sayımızı elde etmiş olduk. 60 çarpı t eksi 20 çarpı t eksi 18 diyebiliriz. Pekala şimdi bunu neden parabol sorusu dedim ben. Bir kökü 20 diğer kökü 18 olan ve baş kat sayısı da 60 olan bir parabol. Tamam bunu bu şekilde düşüneceğiz. E şimdi bir kökü 20 diğer kökte 18 ise o zaman bunun tepe noktası 19'dur. R'si. Bunun 19'dur. Ve biliyorsunuz tepe noktası 19 olursa sevgili arkadaşlar bizim parabolümüzün de e, kolları yukarı doğru olduğundan yani şöyle bir parabol. Şurasının apsisi kaçmış? 19'muş. Ama diyor ki bu değişkenleri t'leri diyor 10 ile 15 arasında kabul edebilirsin sen diyor. Yani mesela 10 şurası 15 de burası 19'a göre sıraladım e Hangisinde daha fazla o zaman? 10'da değil mi? Yani diyor ki bu 10'u götür. Ahan da şurada t gördüğün yere yaz diyor hadi yazalım. En eğlenceli kısım. 120 çarpı 10'dan 20 çıktı. Eksi 10. 60 çarpı 20'den 10 çıktı. 10 onun 10 karesi 100. 120 kere eksi 10 eksi 1200 yapar. 60 kere 100 de 6000 yapar. 6000'den 1200'ü çıkarırsanız cevap elinizde patlar. Doğru cevap 4800 olacaktı. Yani cevap C seçeneğiydi sevgili gençler. 11. sorumuz için... Şöyle çözüme başlayalım. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu. fx'iştir. 3 artı kök x'in karekökü kökü biçimle tanımlanmış. abc sayılarımız var elimizde. abc sayılarının doğru sıralanışı hangisidir diye soruluyor. Şimdi şuna bakalım. f1 bakın şuraya 1 yazarsanız burası 1 olur. 1'e 3 eklediniz 4. 4'ün karekökü 2 Artı şimdi 36 yazacağım X gördüğüm yere 36'nın karekökü 6 6 artı 3 9 9'un karekökü 3 yapar 2 artı 3 de A sayısı kaça eşitmiş 5'e Şimdi A'yı bulduk inşallah Diğerleri de böyle kolay gelir ama zannetmiyorum Köklü möklü bir şeyler kesin gelir şimdi 4'ü yerine yazdınız Kaç çıktı 2 2 artı 3 5 yaptı 5'in karekökü kök 5 ne demiştim değil mi Yılların tecrübesi oğlum <gülüyor> 25, 25'i burada yerine yazdınız, 5 oldu, 5 artı 3, 8, 8'in karekökü de kök 8 yaptı. Pekala, bu da b'ymiş. Güzel. Şimdi şuna bakalım, 9'u yerine yazacağız. 9'u yerine yazdınız, 3, 3 artı 3, 6 yaptı. Bak, burası kök 6 oldu. 16 yerine yazdınız, 4, kök 7 oldu. Bu da c. Gelin bunları sıralayalım şimdi. Sıralayabilmek adına şunu yapsanız daha güzel olur. Hepsinin karesini alın. Sonuçta ABC'nin sıralanışı e, hepsi pozitifse, hepsi pozitif. A kare, B kare, C kare'nin de sıralanışı aynıdır. Karesini alırsanız 25 gelir. Burada karesini alırsanız kök 5'in ve kök 8'in kareleri toplamından 13 artı 2 kök 40 gelir arkadaşlar. Burası da yine 13 artı 2 kök 42 gelir ki burada. B ile C kolay bir şekilde sıralanabilir. C, B'den büyükmüş. Yani C, B'den büyükse şunu eledim mesela. Bunu eledim mesela. Bunu da eledim. Geriye zaten iki şık kalıyor. Sonra ne yapıyoruz? Sallıyoruz. Ben olsam A derdim. Sallamıyoruz tabii ki. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şunla şunu kıyaslayayım. Yani sonuçta C, B'den büyük olduğu için e, en azından A, B'den büyükse B ihtimal kalır elimizde, ama A'dan küçükse soru bitmiş olur, cevap A olur. Şimdi 13 artı 2 kök 40 diyor ya, bu kök 40 dediğimiz sayı kök 36'dan yani 6'dan büyük. 6'dan büyükse 2 ile burayı çarparsam burası 12'den büyük olur, 12'den büyük. 12'den büyük bir sayıya 13 eklerseniz cevap 25'ten büyük olur, yani B A'dan büyükmüş. C B'den B'de A'dan büyükse küçükten B'ye doğru A küçük B küçük C bizim cevabımızdır. Yani doğru cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum 12. soruyla bir sembolik mantık sorusu. Ee, bu soruyu ben hatırlıyorum ee, bilgisayar mal denemelerinden. Çok ama çok beğendiğim bir soruydu. Dikkatli dinlemenize fayda var. Yazarında ellerine sağlık. A B C birbirinden farklı rakamlar ve yan yana yazılan rakamlar. Bir ya da iki basamaklı sayılar olmak üzere, bakın yan yana yazılan yani mesela AB iki basamaklı sayı, yani şurayı okumayın. AB örnek veriyorum. Yan yana yazıldığı iki basamaklı bir sayı olmak zorunda değilmiş yani. Bir basamaklı da olabilir. Ama üç basamaklı kesinlikle değil. Şimdi üç tane önerme var. Şu önerme yanlışmış arkadaşlar. Şimdi bu yanlışsa arada ise bağlacı var ya. O zaman şuranın sıfır olması, buranın bir olması şart. Şimdi sağ tarafa bakalım. P'nin değil'i ise. Q. Neymiş bu? Sıfır olacakmış. E bu sıfır olacaksa arada yine ise bağlacı var. Bunun sıfır, bunun bir olması lazım. Yani Q kesinlikle sıfır. P'nin de ise P de sıfır olur. Şimdi P sıfır ya bak şurası sıfır ya da bağlacının sonucunun bir gelmesi için bileşenlerin doğruluk değerlerinin birbirinden farklı olması gerekiyordu. Burası sıfırsa bunun bir olması şart. Dolayısıyla R birmiş. Şimdi gelin bakalım sorunun asıl çözümüne. AB iki basamaklı sayıdır önermesi yanlışsa AB bir basamaklı bir sayıdır. Çünkü ne demişti? 1 ya da 2 basamaklı. E, AB e, nasıl bir basamaklı olacak? Demek ki A sıfırmış. Yani şöyle mesela 08 yani Bu 8'e eşittir ve 1 basamaklıdır. Tamam. A sıfır. CA eksi BC sıfırdan küçüktür. Yani diyor ki iddiası şu. CA BC'den daha küçüktür diyor. Bu yanlışmış. O zaman kesinlikle CA BC'den daha büyüktür. Veya büyük veya eşittir diyelim. Şimdi CA'nın BC'den büyük olduğunu söyledik. Pekala bir de doğru olana bakalım BC'den CA çıkınca Yani şundan şu çıkınca Mutlak değeri 24 oluyor diyor Yani bu bundan 24 fazlaymış Ve bu doğru O halde arkadaşlar biz ne diyoruz CA'dan BC'yi çıkarınca 24 kalacak diyoruz Bak şimdi olaya bak Biz A'yı kaç bulmuştuk 0 Yani C0'dan BC 2 basamaklı sayısı çıktığı zaman 24 kalacakmış Şimdi 0'dan ne çıkarsa 4 kalır 6 c 6'ymiş. Ama 0'dan 6 çıkarken bir onluk kalmıştı. Dolayısıyla artık burası 5 kaldı. 5'den ne çıkarsa 2 olur? 3. Yani B 3'müş. C 6'ymış. A da 0'mış. Bakın A 0'sa şu gider. B kere C 3 kere 6 18'i verir. Doğru cevap B seçeneği olur. Mükemmel bir soruydu. ya Ciddi anlamda tam olarak ÖSYM'nin sorduğu sembolik mantık sorularına e, mantığı birebir uyan bir soruydu arkadaşlar. Dolayısıyla yazarı tekrardan tebrik ediyorum çok güzel ince düşünmüş 13. soru a ve b gerçel sayılar olmak üzere ax² artı bx artı a eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir x1 ve x2 arasında da şu şekilde sevgili arkadaşlarım bir eşitlik söz konusu tamam bu şekilde bir eşitlik söz konusu buna göre bu denklemin diskriminantının a ve b cinsinden eşiti hangisi olabilir diye sorulmuş bize diskriminantı diyor Şimdi bunun diskriminantı ne arkadaşlar? Hemen e, şu kalemi elimize alalım. Bunun diskriminantı delta eşittir. B kare eksi 4 ac idi. B kare eksi 4 çarpı a çarpı A'dan 4 a kare yapar. Tamam mı? Bunun diskriminantı bu. Şimdi öncelikle Öncelikle Ben e, Şu kısımda X1'in karekökü artı X2'nin karekökü var ya Burayla ikinci olarak uğraşalım ama Şuraya bir bakalım. Şimdi sol tarafa baktığımız takdirde Kök x1 pozitif bir sayı, kök x2 de pozitif bir sayı e, o halde bunların toplamda pozitiftir. Yani şurası kesinlikle ama kesinlikle pozitif. x1-x2 de pozitif, pozitif. O zaman aslına bakarsanız e, büyük kökten küçük kök çıkmış ki e, genelde ikinci dereceden denklemler işlenirken 100 kere bu konunun üzerinde duruluyorsa sadece ama sadece bir kere değinilen bir nokta var. Kökler farkının mutlak değerinin bir formülü vardı. Bilmeyen varsa burada öğrensin Öğrenen varsa ama Unutan varsa da burada hatırlasın arkadaşlar Kök delta bölü mutlak a idi Şimdi Kök delta bölü Mutlak değer a'mız var bizim Ve bu neye eşitmiş İşte buna hmm, Pekala Şimdi kök içinde x1 artı kök içinde x2'nin Bir formülü yok ama Değil mi Bunu Buna güzel bir kılıf uyduralım Uydurmayalım da yani güzel bir kılıf bulalım ki bizim işimize yarasın Şimdi mesela bize bu lazım Şu ben bunun karesini alırsam x1 artı x2 x1 artı x2 Artı 2 çarpı karekök içerisinde x1 çarpı x2 olacaktır Ki çok işimize yarayan bir şey bulduk Şurası kökler toplamı burası kökler çarpımı Çünkü kökler toplamımız Eksi b bölü a Eksi b bölü a Kökler çarpımımızda a bölü a C bölü a'dan geliyor a bölü a o da 1 yani O zaman 2 kere 1 de 2 yapar Demek ki arkadaşlar, eksi b bölü a artı 2 bizim şu ifademizin karesiymiş. E kendisi nedir o zaman? Tabii ki kare kök içerisinde eksi b bölü a artı 2'dir arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi buraya getirdim yazdım bunu. Eksi b bölü a artı 2. Çünkü bu buna eşitti. E güzel her iki tarafın karesini alalım madem öyle. Delta bölü a kare sonuçta a negatif de olsa pozitif de olsa. Mutlak değeri var karesini alıyoruz A kare gelecek eşittir burası da Eksi B bölü A artı 2 yapar A kareyi karşı tarafa Çarpım olarak gönderirseniz delta'yı bulursunuz Eksi B A kare bölü A Artı 2 A kare Bakın şuradaki A'nın bir tanesiyle Buradaki A'yı bir götürürsek ne gelir 2 A kare eksi A B Gelir arkadaşlar ki bu da bize zaten A seçeneğinde verilmiş A seçeneğinde mevcut cevabımız 13. soruyu da çözdük Devam ediyoruz 14 ile k sayısı 10'dan küçük pozitif bir tam sayı olmak üzere x kare artı k x artı 6 eşit 0 denkleminin birbirinden farklı 2 tane rasyonel kökü var diyor. Şimdi burada iki tane trik var. 1 bir, birbirinden farklı iki tane kökünün olması yani bu bize delta'nın 0'dan büyük olması gerektiğini söylerken 2 rasyonel kökü diyor delta'nın arkadaşlar ne olması lazım? Tam kare olması gerekiyor. Eğer kökler rasyonelse delta tam karedir. K'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Hemen delta'yı buluyoruz. Delta'mız k kare eksi 4 kere 6'dan 24 yaptı. K kare eksi 24'ün 0'dan büyük olması gerekiyor. Yani k karenin 24'ten daha büyük olması şart. Ekstradan bir de sevgili arkadaşlar delta'nın yani k kare eksi 24'ün tam kare olması şart. Ve dikkat edin k 10'dan daha küçükmüş şimdi. K ondan küçük diyor ya. Bakın burada K'nın alabileceği ilk değer zaten 5. Sonra 6, sonra 7, sonra 8, sonra 9. Onu alamaz. Çünkü K 10'dan küçükmüş. İlk alabileceği değer de 5. Çünkü 25-24 sıfırdan büyüktür. Şimdi şuna bakalım. 25-24 gelir ki 1 yapar tam karedir. Demek ki K 5 olabilir. Şuna bakalım. 36-24 tam kare değil. Buraya bakıyoruz arkadaşlarım. 49-24 25 yapar tam karedir. Yani 7'yi de alabiliriz. 8'e bakıyoruz 64-24 40 yapar ki tam kare değildir. 9'a bakıyoruz 81-24 eşittir 37 yapar ki tam kare değildir. 37 mi yapar? Yanlış hesapladık. 37 yapmaz ne yapar? 57 yapar. Değil mi? Pekala yani bu da tam kare yine değildir arkadaşlar. Bu da gitti. K sayısı 5 ve 7'yi alabilir. K'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı istenmişti. Cevap 5 artı 7'den 12 olacaktı sevgili gençler. Devam edelim 15. soruyla kat sayıları ve sıfırları bir yer tam sayı olan ikinci dereceden bir Px polinomu için Px4 ile Px2'nin çarpımı 0'dan küçük ve P2 ile P4'ün çarpımı da 0'dan küçük. Px polinomunun sabit terimi de 72'ymiş. Şimdi bakın arkadaşlar bu tarz sorularda grafik çizmeniz gerekir. Neden? Çünkü grafik çizmeden net bir şekilde göremezsiniz. Net bir şekilde görürsünüz. Nasıl? İşte ben görüyorum mesela. Ama efsanevi biçimde çok soru çözmeniz lazım ki bu olaylara e, bayağı birebir yakından ilginiz olsun. Direkt görebilin diye. Ama grafik çizerseniz az buçuk bilgisi olan herkes bu tarz soruları çözer. Şimdi mesela şurası 72. Buradan geçiyor. Çünkü sabit terimi 72'dir demiş. Yani P0 eşittir. 72 arkadaşlar. 0 için 72'den geçiyor. Şimdi P eksi 2 ile P eksi 4'ün çarpımı sıfırdan küçükse demek ki biri pozitif biri negatif. O zaman şöyle deriz bakın. Şurası eksi 2'dir hocam. Şurası da eksi 4'tür. Ve yine bu şekilde çizersek. Şurası 2'dir burası 4'tür deriz. Bakın biri pozitif biri negatif biri pozitif biri negatif. E şimdi kökleri neydi? Tam sayı değil miydi? Evet o zaman bir kökümüz eksi 3'tür. Bir kökümüz 4'tür. İşte bir kökümüz 3'tür bu kadar basit. Şimdi o halde px polinomunun baş katsayısını sayısını bilmiyorum a dedim çarpı bir kökümüz eksi 3 ise eksi artı 3 diye bir çarpanımız var. Bir kökümüz artı 3 ise eksi 3 diye bir çarpanımız var. P0'ın 72 olması gerektiği burada da işimize yarayacak a çarpı 3 çarpı eksi 3 eşittir 72 diyeceğiz. Buradan eksi 9 a eşittir 72 ise a dediğimiz sayı tabii ki de sevgili arkadaşlarım eksi 8'in ta kendisidir. Yani benim px polinomumda buradaki a eksi 8'miş. Bizden istenen de P2 idi o halde yerine yazalım. P2 eşittir. Eksi 8 çarpı 5 çarpı 2'den 3 çıktı eksi 1. Bunları çarparsanız 40 yapar. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olur deriz. Evet gençler 15. sorumuzu da çözdük uzaklaştık. Devam ediyoruz 16. Sorumla, sorumuzla. Bir Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm Rx polinomudur. Bakın Px polinomu qx'e bölünmüş rx bölümü elde edildiyse o zaman px'i ben qx çarpı rx biçimde yazarım. Kalan hakkında herhangi bir şey söylenmemiş. Aynı şekilde rx polinomunu da e, sx'e böldüğü takdirde de sevgili arkadaşlarım x artı 2 diye bir bölüm oluşuyormuş. Daha sonrasında bize demiş ki bu ifadenin alabileceği en küçük değer dereceler hakkında. Şimdi derecelerin en küçük olmasını istiyoruz. O halde bütün derecelerin küçük olmasını rica edelim. Bakın burası birinci dereceden. Ben Rx'in derecesi küçük olsun. Niye? Çünkü burasının da küçük olmasını istiyorum. Bunu sabit bir polinom seçerim. Böylelikle birinci dereceden bir polinomla, polinomla sabit bir polinomu çarptığınız takdirde sevgili arkadaşlarım yine birinci dereceden bir polinom elde edersiniz. Rx'in birinci dereceden olması gerektiğini söyledik. Daha sonrasında ben diyorum ki de eğer sabit olursa sabit fonksiyonla birinci dereceden bir polinomun çarpımı yine birinci dereceden bir polinom yapacaktır. Birinci dereceden bir polinom. Pekala. Şimdi Px'i birinci dereceden bulduk. Rx'i de birinci dereceden demiştik. O halde arkadaşlarım bunlar şöyle olsunlar mı? Bunların topluyoruz bakın. Birinci dereceden bir polinomla birinci dereceden bir polinomu topluyoruz. Birinci dereceden bir polinom. Birinci dereceden bir polinom olsun diyelim. Şimdi tabi burada aklımıza şu şüphe uyanabilir. Hocam ben Rx'i x artı 1 olarak kabul ettim. Daha sonrasında ise Px polinomunu da e, buradaki Qx'i eksi 1 ile çarpıp yani Qx eksi 1 olursa Px'de eksi x eksi 1 olur. E bunları toplarsak Px artı e, Rx dediğimiz polinom sıfır olacaktır. Bu da sıfırıncı dereceden değil mi? Yani sıfır polinom sıfırıncı dereceden. E şuraya geldik Qx polinomuna bakıyoruz örnek verelim. E, burası sabit bir polinomdu. S x polinomuna da sabit demiştik. Sabit de sabitin çarpımı sabittir ve burası da sevgili arkadaşlarım sıfırıncı derecedendir. Sıfır artı sıfırdan cevabın sıfır olması gerekmiyor mu? Çıçıklarda sıfır yok. Şimdi şu mantalite güzel. Bunun aklınıza gelmesi çok güzel. Yalnız bu aklınıza geldikten sonra burada şunu anlayabilmek çok daha güzel. Sıfır polinom. Bakın topladık bir sıfır geldi. Sıfır polinomun sevgili arkadaşlarım derecesi yoktur. Çünkü 0 çarpı x üzeri 5'ten 5. dereceden de olabilir. 0 çarpı x üzeri 6'dan 6. dereceden de olabilir. 0 çarpı x'den 1. dereceden de olabilir. Dolayısıyla 0 polinomların derecesi yoktur. Sabit polinomun mesela px eşittir 5. Bunun derecesi vardır bu 0. derecedendir. Çünkü 5 çarpı x üzeri 0'dır sadece. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bunların derecesi 0 iken 0 polinomun derecesi belirsizdir. Dolayısıyla sevgili gençler burasının 0. dereceden olması mümkünatı yok. O halde bunda bunun toplamı birinci dereceden yani buranın derecesi 1, buranın derecesi 0 toplamları da bize 1 verir cevapta E seçeneği olur deriz. 17. sorumuzda devam. A ve B. K kümesinin alt kümesi A ile B'nin kesişimleri de boş kümeymiş. Hemen şu şekilde bir küme çizelim. Bu bizim K kümemiz olsun. tamam. Daha sonrasında bunun içine bir tane A ve daha sonrasında bir tane de B kümesi çizdim arkadaşlar. Bunları çizdikten sonra isimlendirelim A ve B diyelim. Kesişimleri boş küme olduğu için ayrık çizdim bunları. K kümesinin içerisinde A, B, C, D, E, F, G elemanları var. A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdakiler biliniyor demiş. A kümesi 3 elemanlı. Bakın şu kümenin içinde 3 eleman, bu kümenin içinde 4 eleman var. A, B sıralı ikilisi de A kartesinin çarpım B'nin elemanıymış. Yani burada mutlaka bir A diye eleman var, burada da mutlaka bir B diye eleman var diyor bize. Şimdi bu 3 elemanlıysa burada 2 elemanımıza daha ihtiyacımız var. Buraya da 3 elemana daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki Eren demiş kaç farklı A kartezyen çarpım B kümesi yazılabilir? Ne kadar farklı eleman dağılımı yapılabiliyorsa o kadar farklı A kartezyen çarpım B kümesi yazılabilir. Bunu da şu şekilde anlayacağız. A'yı ve B'yi kullandık ve yazdığımıza göre geriye 5 elemanımız kaldı. Bu 5 elemandan 2 tanesini şuraya seçeceğiz. Geriye kalan 3 üç elemandan 3'ünü de buraya seçersek eğer... Bu kadar farklı küme ve bu kadar farklı kartezen çarpım kümesi oluşur. 5'in ikilisi 10, 3'ün üçlüsü 1 olduğu için 10 kere birden doğru cevap 10 olacaktı. Yani cevap C seçeneğiydi sevgili gençler. Böylelikle bu sayfayı da tertemiz bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu sayfadaki sorular biraz polinom ağırlıklıydı ve güzel sorular vardı polinomla alakalı. Şu soru 15. soru özellikle ÖSYM tipi denilebilir. ÖSYM'de daha önce şuna benzer bir soru sorulmadı ama sorulmaz diye de bir kural yok. Sorulabilir arkadaşlar. Çünkü güzel bir soru. ÖSYM mantığıyla hani bir tık belki ÖSYM'nin mantığından bir tık daha zor olabilir görmesi ama sorulabilir. Aklınızda bulunsun. Seçici de bir soru olabilir bence. 18. soru. Gerçek sayılar kümesinin birer alt kümesi olan S ile L kümeleri R karede tanımlı M kümesi aşağıdaki gibi verilmiş. Bakın S kümesi X'lerden, L kümesi Y'lerden oluşuyor. M kümesi de sevgili arkadaşlarım, X, XY sıralı ikililerinden oluşuyor. Buradaki SML detayına da dikkat çekmenizi rica ediyorum. Evet gençler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi M kümesinin elemanı değildir demiş. Şimdi M kümesi bakın birinci bileşenleri S kümesinden, ikinci bileşenleri L kümesinden olacak. S kümesinin elemanları 5'in katından 2 eksik ya da 3 fazla diyebiliriz aynı şey. L kümesinin elemanları da k çarpı k eksi 2 biçimde yazarsak ardışık 2 tane sayının tam sayının çarpımı diye nitelendirebiliriz. Pekala hangisi m kümesinin elemanı değildir diye sorulmuştu bize. Bakın şimdi şöyle diyelim. Birinci bileşen ne olmak zorunda? 5'in katından sevgili arkadaşlarım 2 eksik olmak zorunda. Değil mi pekala Eksi 2'ye bakıyoruz 0'dan 2 eksik olabilir 3 5'ten 2 eksik 8 10'dan 2 eksik 13 15'ten 2 eksik ve 18 20'den 2 eksik yani buradan gelmedi İkinci bileşenler K çarpı K eksi 2 biçimde olmalıydı Ve sevgili arkadaşlar K çarpı K eksi 2 biçimde olacaksa Mesela e, Eksi 1'e bakalım 1 2 eksiği eksi 1'dir eksi Çarpımları eksi 1 yapar 3'e bakalım 1 kere 3'tür ardışık e, aralarında iki farklı aralarında iki fark olan iki sayının çarpımı olur. 8'e bakalım. 2 ile 4'ün çarpımı olur. 35 5 ile 7'nin çarpımı olur. D'ye bakalım arkadaşlarım. 18. Şimdi 18 dediğimiz sayı aralarında iki fark olan iki tane doğal sayının, tam sayının çarpımı şeklinde yazılamaz. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneğidir diyebiliriz. Değildir diye sormuştu çünkü. 19. soru sağ tarafta. Birim cinsinden genişlikleri eşit ve x birim. Uzunlukları ise birbirinden farklı olan dikdörtgen biçimdeki 3 tane kitapla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Pembe kitabın uzunluğu logaritma 81 tabanında 243. 81 3 üzeri 4'tür. 243 de 3 üzeri 5'tir. 5'i ve 4'ü başa atarsanız bu 5 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3'e eşit olacaktır. Burası 1 olduğu için demek ki 5 bölü 4. Şimdi pembe kitabın uzunluğu 5 bölü 4'müş. Bu 1. Mavi kitabın uzunluğu 125 tabanında 625 yani 5'in küpü tabanında 5'in 4. kuvveti başa atarsanız 4 bölü 3 gelir. Mavi kitabın uzunluğu 4 bölü 3'müş. Yeşil değil dikkat edin sıralamaya göre gitmemiş soru. Yeşil kitabın uzunluğu da logaritma 32 tabanında 64 yani 2'nin 5. kuvveti tabanında 2'nin 6. kuvveti başa atarsak 6 bölü 5 gelir. Şimdi burada bu kitaplar birer yüzleri yüzeyleri ve x birim uzundaki kenarları çakışacak şekilde uzundan kısaya doğru üst üste konuluyor. Buna göre kitaplara yukarıdan bakan biri kitapları aşağıdakilerden hangisi gibi görür? En uzun olan en altta kalacaktır. En uzun olan burada 4 bölü 3'tür. Sonra 5 bölü 4 ve sonra 6 bölü 5'tir. Yani sıralamamız mavi en altta kalacak. Pembe ikinci sırada olacak ortada ve yeşil en üstte olacak şekilde dizilmesi gerekiyor. Ee, mavi pembe yeşil sıralaması bizim için geçerlidir. Mavi pembe yeşil de bakın D seçeneğinde mevcut sevgili gençler Bunları nasıl sıralayacağız hocam Aralarında birer fark var bakın Pay ve paydalar arasında Hepsinde de birer fark var Sayısal olarak Bileşik kesir olduklarından sayısal olarak Daha büyük olan daha küçüktür Dolayısıyla 6 bölü 5 daha küçüktür En küçüktür 4 bölü 3 de en büyüktür dedik Sırf bu yüzden 19'u da çözdüğümüze göre bu sayfada bitti Ve devam ediyoruz Bir diğer sayfamızda 4 tane sorumuz var burada Hadi çözelim bakalım birlikte A pozitif gerçel sayı olarak verilmiş. Loga artı kök loga eksi 6 eşit 0 demiş. Bakın ben bu logaritma a artı kök içinde logaritma a ve eksi 6 eşittir 0'u ikinci dereceden denklem muamelesi yapacağım. Burayı kök logaritma a ve burayı da kök logaritma a ile çarparsam loga'yı verir. Burayı artı 3 ve burayı eksi 2 ile çarparsam eksi 6'yı verir. Şu şekilde düşünürseniz de çapraz çarptınız, topladınız. Bir tane kök log a'yı bulursunuz. O halde kök log a'ya eksi 3'tür Ki eksi 3 olamaz çünkü köklü bir sayının sonucu negatif olamaz. Ya da kök log a eşittir 2'dir. Bunların eksilileri kök oluyordu biliyorsunuz. Demek ki kök içerisinde logaritma a kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. O halde logaritma a kaçtır? Tabii ki 4'tür. Bakın burası 4'müş. Şurası da 2'ymiş. 4 artı 6 bölü 2 artı 1. Bakın şu, şu kısım 6 bölü 2 artı 1. Bize 6 bölü 3'den 2'yi verir. 4 ile 2'nin toplamı da bize 6'yı verir. Yani cevabımız E şıkkı olacakmış. 20'yi de çözdük. Devam ediyoruz. 21 ile. Logaritma A tabanı da x fx'miş. Logaritma B tabanı da x de gx'miş. Bu fonksiyonların grafikleri de şekildeki gibiymiş. Mavi ve sarı renkli dik yamuksal bölgelerin alanları sırasıyla s1 ve s2 birim karedir Buna göre s1 artı s2 soruluyor bize. Şimdi 2 için bakın 2 için 1'den geçmiş gx. Yani g2 eşittir. 1'miş şimdi g2 için şurada yerine yazarsanız g2 eşittir logaritma b tabanında 2 yapacaktır bu da kaçmış 1 o zaman b üzeri 1 2 ise b kaçtır arkadaşlar 2 yani benim gx fonksiyonuma aslına bakarsanız logaritma 2 tabanında x'miş şimdi bir de fx'in içerisinde bulunan a'yı elde edelim onun için de bakın 9'u yerine yazınca hop 4'ten geçmiş o halde logaritma a tabanında 9 eşittir 4 ise a üzeri 4 9'dur a üzeri 4 9 a dediğimiz sayı köküçün ta kendisidir şimdi demek ki bu fx fonksiyonumuzda şuraya yazalım fx fonksiyonumuzda logaritma köküç tabanında x'miş arkadaşlar şu an iki fonksiyonumuzu da şu şekilde bulmuş olduk şimdi bize neresi lazım bu dik yamuksal bölgelerin alanlarını bulabilmek için şurası bir birimdi onu unutmayalım hemen gösterelim şurayı bir silmek istiyorum aynen şimdi şurası bir birimdi 4'ü g fonksiyonu da yerine yazacağım. Şurada 4'ü yerine yazarsanız logaritmaki tabanına 4'ten 2 gelir. Bakın buranın uzunluğu 2'ymiş. Şuranın uzunluğu da 2'ydi. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 derseniz buranın alanı 3 gelir. Bakın S1 3'müş. Hayırlı uğurlu olsun. Şu kısım 4'tü. Şimdi şu kısım gerekiyor bize. Bu kısmı bulabilmek için de 27'yi yerine yazmam lazım. Nerede? Burada. Logaritma kök 3 tabanında 27. Bakın üst taraf Alt taraf 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Üst taraf yani taban 3'ün küpüdür. Başa atarsanız 6 çarpı logaritma 3 tabanında 3 gelir. Yani 6 gelir. Demek ki burası 6'ymış. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bakın 18 bölü 2. Şununla şunu sadeleştirdiniz 9. Şurası da 10 gelir. 10 kere 9'da bize 90'ı verir. Demek ki S2'de kaçmış? 90. 90'la 3'ün toplamı soruluyor bize. Doğru cevap 93 olacaktı. Yani cevap D seçeneği olacaktı sevgili gençler. 21'de çözdük devam ediyorum 22 ile Serhat matematik kitabından her gün belirli sayıda soru çözmekte Serhat'ın günlük olarak çözdüğü soru sayısı artan bir aritmetik dizi oluşturmakta aritmetik diziymiş Serhat'ın 15. gün çözdüğü seyir arkadaşlarım soru sayısı 5. gün çözdüğü soru sayısının 3 katıymış Şimdi 5. gün diyelim ve 15. gün diyelim bakın dikkat edin uyanıklık yapacağız burada Şimdi normal şarj sırasında a'ya 3 a'ymış değil mi? Bunu bir şekilde yaparsanız kesirlerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Aynı oranda artıracağım şimdi ben bunu. 5 a'ya 15 a dedim bakın. Bunu 5'te, bunu 5 çarptım. 5. gün çözdüğü soru sayısı 5 a. 15. gün çözdüğü sayısı 15 a oldu mis gibi. E, o zaman güzel kardeşim 11. gün çözdüğü soru sayısı ve 13. gün çözdüğü soru sayılarına sen 11 a ve 13 a diyebilirsin. Bak ne kadar basit oldu. İkisini toplarsan 24a yapar. Bu da 192'ymiş. Her iki tarafı sadeleştirirsen a 8 gelir. Çok güzel. Serhat her sayfada 8 soru olan bu kitabı 20 günde bitirmiş. 20 gün. Şimdi o zaman birinci gün a tane, ikinci gün 2a iki tane nokta nokta nokta. Gün 20. gün 20a tane soru çözmüştür. Bunların toplamını bir bulalım. 20 çarpı 21 bölü 2 çarpı a yapar. Şununla şu sadeleşti 10. Demek ki 210a tane sevgili arkadaşlarım Burada soru varmış. A8'di. 210 çarpı 8 tane soru var kitapta. Her sayfada 8'er soru vardı. Çat çat kitabımız 210 sayfa olmuş oldu. Doğru cevap B seçeneğiydi. Evet arkadaşlar 23. sorumuzdayız. A'n terimleri pozitif tam sayı olan bir geometrik dizidir. Bu eşitlikler verilmiş. Bu dizinin ilk 5 teriminin toplamı soruluyor. Üst tarafı A2 parantezine almak istiyorum. A2 parantezinde R üzeri 4. Eksi 1 yapar. Alt kısımda da A1 parantezinde R kare artı 1 gelir. Şimdi A2'nin A1'e oranı R'dir. R üzeri 4 eksi 1'i de R kare artı 1 çarpı R kare 1 biçimde yazarım. Alt kısımda da R kare artı 1'imizin olduğunu görüyorsunuz. R kare artı 1'ler gider. R çarpı R kare 1 demek R çarpı R eksi 1 çarpı R artı 1 demek. Hatta ben bunu R eksi 1 çarpı R çarpı R artı 1 biçimde yazacağım. Bu da kaçmış? 24. Şimdi 1, 2, 3, artışık üç tane sayı var. Bu artışık üç tane sayının çarpımı 24 ise bunlar kimse kusura bakmasın 2, 3, 4'tür. Yani R kaçmış arkadaşlar? 3'müş. <gülüyor> Gel gelelim şuraya. Şu kısma bakıyorum. A4 parantezinde R 1 yaptım burası? Eşittir 108. R kaçtı? 2 ydi. Pardon 3'tü. 3'ten 1 çıktı 2. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz A4 eşittir 54. 4'ün ta kendisi geldi. İlk 5 terimin toplamı istenmişti. Bakın A1, A2, A3, A4, A5 yazıyorum. A4'ümüzün kaç olması gerektiğini bulduk. 54 mu? R kaçtı? 3'tü. 3 kere 54, 162, A5'tir. 3'e böldünüz 18, 3'e böldünüz 6, 3'e böldünüz 2. İşte bütün terimler ortaya çıktı. İşte bunların toplamı soruluyor artık bize. Toplayalım. 2, 6 daha 8, 26, 80. 80'e 162 eklerseniz. 242 yapar. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş gençler. 23. sorumuza çözdüğümüze göre geçtik 24'e. Düz bir zemin üzerinde bulunan farklı renk ve farklı boyutlardaki kürelere soldan ve sağdan bakıldığında her iki durumda da sadece iki kürenin görünmesi istenmekte. Buna göre bu küreler kaç farklı biçimde sıralanır? Mesela şuradan şuradan baktığımız takdirde sadece bir tane küreyi görebiliriz. Soldan bakarsak eğer Dört kürenin her birini görürüz. Buradan bunu görüyoruz zaten. Buradan bunu görürüz. Buradan bunu görürüz. Buradan da bunu görürüz gibi. Pekala. Şimdi her iki taraftan bakıldığında iki tane küre nasıl görünür? Yani nasıl bu şekilde bir görüntü oluşturabiliriz? Bir kere şunu en başa koyamayız. En başta duramaz o. Ya şu şekilde duracak. Ee, şöyle gösteriyorum. Şöyle. Ya da sevgili arkadaşlarım. Şu şekilde duracak. Başka türlü imkanı yok. En büyük küre burada duracak. Daha sonrasında <gülüyor> her iki taraftan bakıldığında da iki tane küre görülecekse en küçük küreyi şuraya koyabilirim. Buraya bir büyük küreyi koyabilirim. Şu şekilde. Buraya da sevgili arkadaşlarım en büyüğünden bir küçük olan küreyi koyabilirim. Bakın şimdi işte şuradan bakarsak şununla şunu görürüz. Buradan bakarsak da şununla şunu görürüz. Arada kalan küçük görünmez. Dolayısıyla böyle bir durum isteniyor. Bu sıralamayı yaptık ya. Bu sıralamayı yaptıktan sonra bunun tersini de yapabiliriz. Böylelikle iki farklı durum buradan oluşur. Pekala. Şimdi madem e, biz şuradan iki farklı durumu bunu bir de ters çevirerek oluşturuyoruz ya. Ben bu büyük küreyi buraya hiç koymayayım. Aynı yerden devam edelim biz. Büyük küre yine burada dursun. Büyük küre burada dururken şununla şunu yer değiştiririm. Böylelikle sevgili arkadaşlarım bakın. En küçük ikinci küre burada. En küçük küre burada. En büyük ikinci küre de burada olsun. Yine aynı şekilde sağdan ve soldan bakıldığı takdirde e, iki tane küre görülür. Bunu da yine bir sağlı bir de sollu yer değiştirebiliriz. Bu da bir yöntemdir. Bu da olur. Bir başkası da Artık kolay onu da görmüşsünüzdür zaten. En büyük buradayken en küçük buradadır. En e, büyüğün ikincisi ve en küçüğün ikincisi de burada olur. Buradan bakıldığı zaman iki tane görürüz. Buradan bakıldığı zaman da yine iki tane görürüz. İki tane seçenek mevcut. Başka da bir seçenek yok. Toplam 2 artı 2 artı 2'den 6 tane durum söz konusudur. 6 farklı biçimde bu küreler istenildiği gibi sıralanabilir sevgili arkadaşlar. Böylelikle 24. sorumuzu da çözmüş olduk. 25. sorumuz için artık alt taraftayız. Bu ifadenin açılımında katsayısı sayısı tam sayı olan A tane. Tam sayı olmayan da B tane terim bulunduğuna göre. A kere B çarpım kaçtır? Ben direkt soruya bakar bakmaz 16'dır cevap demiştim. E, tabii nasıl dedik? Ona da bakmak lazım. 7. kuvvet olduğu için 8 terim mevcut. Ve benim aklıma ilk gelen yarısında tam sayıdır, yarısında değildir oldu. Sebebi ise şu. Şimdi biz şu terimin katsayılarını öncelikle mesela 2 bölü 3'ün e, ilk olarak 7. kuvvetini alıyoruz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bakalım aynen 2 bölü 3, 3 x'in yani x'i yazmaya gerek yok. Sadece katsayıları yazıyorum. 7. kuvveti çarpı şuradaki 3'ün sevgili arkadaşlarım 0. kuvveti diyorum. Sonra 2 bölü 3'ün 6. kuvveti ve 3'ün 1. kuvveti. 2 bölü 3'ün 5. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti. 2 bölü 3'ün 4. kuvveti çarpı 3'ün küpü 2 3'ün 3. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti 2 bölü 3'ün e, karesi çarpı 3'ün 5. kuvveti 2 bölü 3'ün 1. kuvveti çarpı 3'ün 6. kuvveti ve en son 2 3'ün 0. kuvveti çarpı x, alt, x değil 3'ün 6. kuvveti 3'ün 6. kuvveti şimdi burada şurada 3 üzeri 7 var Burada sevgili arkadaşlarım 1 var. Dolayısıyla bu bir tam sayı olamaz. 3 üzeri 6 ve 3 var. Sadeleşmez ve sadeleşir de alt kısımda yani payda kısmında 3'ün 5. kuvveti kalır. Bu da bir tam sayı değildir. 3 üzeri 5 ve 3'ün karesi. 3 üzeri 4 ve 3'ün küpü. Ama buraya bakın. 3'ün küpüyle 3 üzeri 4'ü sadeleştirdiğin zaman şu gider. Burada da sadece 3 kalır. 2 kere 3 de 6 yapar. Buraya bakıyorsunuz 3 ile 3 üzeri 5. 3'ün karesi ile 3 üzeri 5 sadeleşirse 3'ün küpü kalır. 2 kere 3'ün kübünden 54 gelir mesela. Buraya bakıyorsunuz 3 ile 3 üzeri 6 sadece 3 üzeri 5. 2 kere 3 üzeri 5 tam sayıdır. Burası da zaten 1 de 3 üzeri 6 tam sayıdır. Yani toplamda sevgili arkadaşlarım 4 tane terim tam sayı değilken 4 tane terim tam sayıdır. Bu da a A'da 4'müş B'de 4'müş gerçeğini verir. 4 kere 4 de bize 16'yı verecektir. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş. Ve 26. soru bizim son sorumuz arkadaşlar. Neden son soru diyorum aslında denemenin son sorusu değil. 27. sorudan itibaren Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizlere bu soruların çözümlerini yaptığı geometri kısmını aklınıza bulunsun. 26. soru. Dik koordinat düzleminde gençler eksenler üzerinde şekildeki gibi 13 tane nokta işaretleniyor. Daha sonra bu noktalardan rastgele 3 tanesi seçiliyor. Seçilen noktaların bir üçgen belirttiği bilindiğine göre bir koşullu olasılık sorusu bu üçgenin dik üçgen olma olasılığı kaçtır? Şimdi üçgen belirttiği bilindiğine göre diyorsak biz burada kaç tane üçgen varsa... O kadar e, tüm durumu o seçeceğiz. Yani örnek uzayı bu diyeceğiz. <gülüyor> o halde arkadaşlar toplam burada 4, e, 9, 13 tane nokta var. 13 tane noktadan herhangi 3 tanesinin seçilmesi olayı. Fakat eksi diyorum şu yatay doğrultudaki 9 noktadan herhangi 3 tanesini seçersek üçgen belirtmez. Eksi dikey doğrultudaki 5 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçersek üçgen belirtmez. 13'ün üçlüsü. 13 çarpı 12 çarpı 11 bölü 3 faktörüyle 6'dır. şunu da şunu sadeleştirdim. 2, 2 kere 13 26 11 ile çarparsanız 286 yapar. Eksi 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 6. Bu da sevgili arkadaşlarım 84'ü verir bize. Şurası 4 84'ü verir. Eksi 5'in üçlüsü de 10. Bakın 286'dan 84'ü çıkardınız 202 10 daha çıkardınız 192 tüm durum 192 192 tane üçgen var Peki kaç tanesi dik üçgen Onu da istenen duruma yazacağız Kaç tanesi dik üçgen Şimdi şurayı görmeyin Şu tarafı görmeyin Şurada bakacak olursanız Buradan herhangi bir nokta seçtiniz Mesela 2 Buradan herhangi bir nokta, nokta seçtiniz Mesela 3 Bunu da birleştirirseniz Gördüğünüz üzere bir noktayı kesinlikle burası seçtik Gördüğünüz üzere bir dik üçgen oluştu. Veya 4 ile 2'yi seçtiniz. Bakın bir dik üçgen oluştu burada. Dolayısıyla ben diyorum ki madem öyle 1, 2, 3 4 tane noktadan birisi çarpı 1, 2, 3, 4, 5 noktadan birisi. 4 kere 5, 20. <gülüyor> 20 tane dik üçgen buradan geldi. Veya 4 buradan, 3 buradan, 4 kere 3 12 tane dik üçgen de buradan geldi. Bakın şu dik üçgenlerden bahsediyorum. 32 tane bulduk şimdiden. Peki daha başka dik üçgen var mı? <gülüyor> Bulabiliriz. Şöyle ki Öklid'i düşünün arkadaşlar. Öklid dik üçgenlerde uygulanıyor, değil mi? Şuradan dik indirdik. Şu şekilde. Eğer bura r, bura r, burada r ise r kare eşittir r kareden Öklid gerçekleşir. Ki muhteşem üçlü vardır burada zaten. O halde arkadaşlar bakın, şu şekilde de dik üçgenler oluşturulabiliyor madem öyle. Şu şekilde. Ve dörtlüğü kullanamıyorum şurayı. Burayı kullanırım da şurada dört yok. O yüzden kullanamıyorum. Üç tane de buradan geldi. Ve ekstradan sevgili arkadaşlar. Daha var bitmedi. Şimdi bir için yapacak bir şey yoktu ama. iki için. Bakın şurası kaç? İki. İkinin karesi dört. Bir kere dört de sevgili arkadaşlarım. Dört yapar. Dolayısıyla bu da bir dik üçgendir. Bakın iki burası. Burası bir burası dört. 2'nin karesi 4 eşittir 1 kere 4. Bu bir dik üçgendir değil mi? O halde bir tane daha var burada. Peki başka var mı hocam? Başka maalesef yok. Maalesef değil de yani yok. Tamam. Yani 32, 35, 36 tane. İstenen durum 36. Tüm durum 192. Sadeleştirelim bakalım. 4'e ee, e böldüm 9. 4'e böldüm 48. 8. 3'e bölünür ikisi de 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 16. 3 bölü 16 şıklarımızda B seçeneğinde mevcut sevgili gençler. Böylelikle 26. soruyu bitirdik. Bu demek oluyor ki ben bu denemede artık görevimi tamamladım. Vazifemi yaptım. Geri kalanı Kenan Kara Hoca'nızda. 27. sorudan itibaren burada Kenan Kara Hoca'nız sizler için soruları çözmeye devam ediyor arkadaşlarım. Aynı anda yayınlıyoruz zaten videoları. Sonraki denemede görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.